Merhaba sevgili abonelerim sevgili astroloji severler Mayıs 2018 astroloji etkiler ve burçlar olan etkilerini paylaşacağım sizlerle.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 Evet, e, genel etiklerde biraz bahsettik. Mayıs 2018'e ay yay burcunda başlıyoruz. Keyifli enerjilerle, neşeli bir halde başlıyoruz. Daha sonra e, önemli açılara bakacak olursak 6 Mayıs'ta güneşin Neptün'le e, bir açısı var. Güzel bir açısı var. Sağlığınızla ilgili uzun süredir bir sıkıntı yaşıyorsanız... Ee, bu dönemde şifa bulabilmeniz mümkün veya e, ertelediğiniz, ötelediğiniz bir ameliyat için hali uygun bir süreç veya dediğim gibi sağlıkla ilgili bir sıkıntı, bir kriz çıkarsa bunu da yine bu şifa enerjisiyle çözümleyeceğinizi düşünüyorum. Ben sağlığa yürüyorum ama günlük hayatınızla ilgili bir kriz aşamadığınız bir problem de olabilir sevgili teraziler. Evet e, 7 Mayıs'ta Merkür'ün Plüto ile karesi var. 8 Mayıs'ta Venüs'ün neptünle karesi var ve 9 Mayıs'ta güneşin Jüpiterle karşıt açısı var sevgili terazi burçları şimdi bunlar ne demek oluyor Öncelikle e, Merkür'ün Plüto'yla ile karesi sizin 7 evinizde tesir olacağı için 7 evle ilgili e, güç savaşlarından kaçınmakta fayda var biraz Manipülatif Davranabiliriz veya partnerimiz bu şekilde davranabilir. Dolayısıyla 7 Mayıs civarında e, bu iletişimde manipülatif tavırlara e, sen ben mücadelesine çok fazla girmemekte fayda var sevgili teraziler. 8 Mayıs'ta ise Venüs'ün yönetici gezegeninizin Neptün'le kare açısı var. Yine bir kriz yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Belki uzaklardan gelen bir haberle... E, Ailesel konular veya ortak paylaşımlarla ilgili konularda bir kriz yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Bu nedenle 8 Mayıs'a da dikkat etmekte fayda var sevgili teraziler. Evet güneş karşı Jüpiter açısı da oldukça etkili olacak bu ay. Dolayısıyla para konularında kendi kazandığınız paralar, eşten gelen paralar, ortak paralarla ilgili konularda oldukça fazla gündeminiz ve çekişmeleriniz söz konusu olabilir sevgili teraziler ve yükselen teraziler bilhassa. Bunlara dikkat etmekte. Ortak parasal konuları iyi yönetebilmekte fayda var diye düşünüyorum. Daha sonra 12 Mayıs civarında güneşin plüto ile üçgen açısı gerçekleştiği zaman bu ailevi parasal mevzu her neyse onunla ilgili olumlu süreçler başlayacaktır. Dediğim gibi bu 7-8-9 Mayıs'ı iyi yönetebilirsek 12 Mayıs'ta bunların çözüme kavuşması söz konusu sevgili teraziler. Evet 12 Mayıs'ta e, akşam saatlerinde Merkür'ün Mars'la bir, Merkür Mars bir kara açısı var. Dolayısıyla iletişimimize e, kavga enerjisinde yüksek olmamız söz konusu olabilir. İletişimimize dikkat etmekte fayda var. Öfkeyle kalkan zararlı oturur diyorum 12 Mayıs akşamında. Evet, daha sonra Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu var 13 Mayıs'ta ve aynı gün Merkür boğada, akşamında ay boğada ve 15 Mayıs'ta da yeni ay boğada gerçekleşiyor. Boğa burcunun 24 derecesinde gerçekleşiyor yeni ayımız. Peki bu yeni ay sizi nasıl etkileyecek diye bakacak olursak gördüğünüz gibi Merkür'ün Boğa'ya geçmesi, ayın boğa'ya geçmesi, aynı zamanda yeni ayın gerçekleştiği günün akşamında uranüsün de boğa burcuna geçmesiyle boğa temasının hayli egemen olduğunu söyleyebiliriz. Boğa aslında sizin yönetici gezegeninizle ortak burcunuz dolayısıyla aslında olumlu ve sizi hayli etkileyecek bir durumdur. Ancak dediğim gibi bu gezegenlerin boğadaki stelliumu sizin 8. evinizde tesir edeceği için... Ben bunu diğer gezegen hareketlerine bakarak ortak parasal konular olarak yorumladım. Ama dediğim gibi başkalarından gelen kaynaklar, başkalarının manipülatif tavırları, zor süreçler, zor ameliyatlar, sağlıkla ilgili sıkıntılar, kayıplar, gizli saklı kalmış konular, artık hayatınızda deneyimlediğiniz konular her neyse bu ayki gündeminizde artık bunlara odaklanıp, bu konuda çok ciddi bir ani bir hareketlilik getirme durumu söz konusu. Büyük ihtimalle gündeminiz bu dönemde biraz da 10 Mayıs'tan sonra hayli yoğun olacak. Ortak konularda, ortak parasal konularda, belki eşin geliriyle ilgili konularda bir takım sıkıntıları yöneteceksiniz. Ve bu konularla ilgili sıra dışı çözümler de bulacaksınız sevgili teraziler. Ay geneline baktığımız zaman... Şimdi diğer arkadaşlar şu şekilde söylüyor. Hep aynı şeyleri söylüyorsunuz ama baktığımız zaman zaten ayın gündemindeki birçok açının boğa burcuyla gerçekleştiğini görüyoruz. Boğa burcunun diğer burçlarla gerçekleştirmiş olduğu açılar. Çünkü boğa burcunda gezegenlerin toplanması söz konusu. Zaten güneş de boğa burcunda biliyorsunuz ayın son yarısına kadar. Ve dolayısıyla boğa da sizin 8. eviniz. Olduğuna göre yani bu ay e, o konularla ilgili hem şifa enerjisi bulabileceğiniz hem de çok sık tartışmalar ve agresyona açık olabileceğiniz süreçlerden geçeceksiniz sevgili teraziler. Biraz da 16 Mayıs'a dikkat etmekte fayda var. E, kavga ve agresyon enerjisi yüksektir. E, 18 Mayıs'ta güzel e, etkiler ve enerjiler söz konusu. Ailevi konularda güzel... Olumlu süreçler, güzel iletişim imkanları yakala yakalayabilme durumları söz konusu sevgili Teraziler. 19 Mayıs'ta Venüs'ün Uranüs'le güzel bir açısı var. Zaten Uranüs Boğa burcuna geçti biliyorsunuz. Venüs de yengeçteyken e, 60'lık bir açıları var Venüs'ün Uranüs'ün. Dolayısıyla kariyerle ilgili beklediğiniz bir terfi varsa otorite figürlerinden Almayı beklediğiniz bir takdir varsa veya bir iş başvurunuz varsa belki bir başkasının desteğiyle, belki bir başkasının referansıyla bunlarla ilgili gelişmeler yaşamanız, olumlu gelişmeler yaşamanız söz konusu olabilir sevgili terazi burçları. Evet 19 Mayıs civarında kariyerle ilgili güzel enerjiler görüyorum. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Artık odağımız... 8. evden dokuzuncu eve kaymaya başlayacak. Bir ay boyunca da odak noktamız bu konular olacak. Seyahatler, hukuksal meseleler, uluslararası konular, yabancılar, uzak akrabalarımız, uzaktan tanıdığımız kişiler, yabancı kültürler ve yüksek öğrenimle ilgili konularda daha çok odamız olmaya başlayacak. Bu almayı düşündüğümüz bir... Eğitim varsa, çıkmayı düşündüğümüz bir seyahat varsa veya bir taşınma planımız varsa, uzaklardan beklediğimiz bir kişi veya haber varsa 24 Mayıs gerçekten çok güzel enerjilere hakim bu konuda. Güzel bir açısı var güneşle Mars'ın. Hızlı bir şekilde bunları artık dediğim gibi kendi hayatınıza neyi deneyimliyorsanız o alanda 9. ev konularıyla ilgili güzel bir gelişme yaşamanız olası sevgili terazi burçları. 25 Mayıs keza aynı şekilde hayli olumlu bir süreç. Çocuklarla ilgili bize zevk veren, keyif veren aktivitelerle ilgili parasal konularla ilgili güzel bir süreç. Belki keyif aldığımız aktivitelere güzel paralar harcayabileceğimiz bir dönem olabilir. 25 Mayıs'ta gezmeye, tozmaya, eğlenmeye zaman ayırabiliriz sevgili terazi burçları. 26 Mayıs'a biraz dikkat etmekte fayda var. Venüs ve Satürn'ün karşıt açısı söz konusu. Dolayısıyla burada anne ile, ebeveynlerle, patronlarla, otorite ile ilgili konularda belki sıkışmışlıklar, almışlık, bir şeyleri mecbur bırakılma hissinden dolayı umutsuz olma durumumuz söz konusu olabilir. Bu konuda dikkat etmekte fayda var diyorum. 26 Mayıs gününe özellikle. Evet ve ayı 29 Mayıs yay burcundaki dolunayla kapatıyoruz yay burcunun 8 derecesinde gerçekleşecek bu dolunay sizin 3. evinizde gerçekleşiyor sevgili teraziler belki iletişimle ilgili bir meslek icra ediyorsanız belki eğitim hayatınıza devam ediyorsanız veya iletişimle ilgili artık bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız Kardeşler, komşular, sık görüştüğümüz kişilerle alakalı bir takım gündemleriniz varsa artık bu gündemlerin kapanışı söz konusu. Belki iletişim şeklinizi değiştirmeye karar vereceksiniz. Belki kısa seyahatlere çıkmaya karar vereceksiniz. Belki medya e, yayınla ilgili bir işten başka bir işe ter, terfi etmeniz söz konusu olabilir. Dediğim gibi artık düşünme biçiminizi, zihninizi, iletişim şeklinizi masaya yatırıp o konuyla alakalı bir kapanış yaşama durumu söz konusu ayın son günlerinde. Evet sevgili terazi burçları gün gün açıları anlatmaya, açıları anlatmaya çalıştım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın teraziler.